Hocam, şimdi siz dinlerken bir an aklımdan şey geçti. Tümörler cinsiyet ayrımıyla ilgili farklılıklar arz edebiliyor. Mesela kadın, erkek ya da yaşlı genç tarzında değerlendirdiğimizde insanları evet. bu kategorize ettiğimizde ne gibi bir seyir alıyor? Değil oraya değil sormak mi? istedim. Tabii şöyle, şimdi çocukluk yaş grubu tümörleri var. Bir de yetişkinlikte görülen tümörler var. Çocuklukta görülen tümörlerin çoğu yetişkin yaş grubunda olmaz. Ya da tersi de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 Bunlar Bu tür ayrımlar çok doğru, ayrımlar değil şimdilik en azından. Bilimsel olarak diyorsunuz. Evet, şu anda söyleyemiyoruz bunları net olarak. Hocam şimdi söylerken dediniz, beyaz ırkta da daha fazla görülür, siyah ırkta az görülmüş olmasını, tabii tıbbi bağlamda değil de düşünce bağlamında neye bağlıyor sayın uzmanlarımız? Yani şu belki teşhis tedavi yöntemlerinin, yani bu beyaz ırk,